Akrep Burcu Mart 2023 Burç yorumlarına hoş geldiniz. Ben Astrolog Arif. Evet, Mart ayında siz değerli Akrep Burçları neler olacak, neler bitecek? Gelin hep beraber fokuslanalım. Evet, değerli Akrepler ve Yükselen Burcu Akrep olanlar hoş geldiniz. Öncelikle sizlere çok teşekkür ediyorum çünkü... Akrep Burcu 2023 burç yorumları yani yıllık burç yorumlarında gerçekten çok ciddi anlamda teşrif ettiniz, izlediniz. E, i̇zleyen herkese çok teşekkür ediyorum. Gerçekten çok iyi bir rakamla izlendi. Evet değerli arkadaşlar ve yine biz bir Akrep Burcu'nun özelliklerine daha doğrusu aylık burç yorumuna geldik. Ve ak, e, Mart ayında sizlere neler bekliyor, neler olacak, neler bitecek birazcık sizlere aydınlatmaya çalışacağım. Tabii ki herkesin bir doğum haritası var ki bu unutulmamalıdır. Kanalımı beğendiğiniz ve abone olduğunuz için şimdiden de teşekkür ediyorum. Mart ayına baktığımızda arkadaşlar güneş sizin 5. evinizde başlangıç yapıyor. Yani 3 Mart'ta Merkür'de bu 5. evinize geçecek. Ve balık burcu çocuklar, aşklar, hobileriniz, hayatın sizin mutlu ettiği yönleri bu ay vurgu kazanabilir. Ki zaten bunu da artık hak ediyor yükselen akrepler. Çünkü yükselen akrepler aşağı yukarı işte yıllık burç yorumlarında da anlattığımız gibi 2013'ten bu yana, 2014'ten bu yana çok ciddi krizler ve zorluklar çekiyordu. Satürn transitini arkadaşlar doğum haritanızın alt tarafından alıyorsunuz. Dolayısıyla da Hayatın dibini gördü birçok yükselen akrep ve bazı yükselen akrepler derecelerine göre çıkışa başladı. Bazı yükselen akreplerde 1 bir iki sene içerisinde toparlayıp tekrar yukarıya doğru çıkacak. Gerçekten kolay olmuyor. Ve bunların altında yatan sebeplerden bir tanesi de sabit fikirlik ve inat ve bırakamama gibi bazı durumlar. Bunları da doğum haritasındaki alanlarınızda görebiliyoruz arkadaşlar. Evet, Venüs. Venüs 17 Mart'ta kadar Koç burcunda seyahat edecek ve bu Koç burcu 6. eviniz anlamına geliyor. 6. ev biliyorsunuz ki çalışma, günlük çalışma, rutin işler ve sağlıkla ilgili hizmet sunduğunuz ya da aldığınız konuları ifade ediyor. Başkaları için yaptığınız yardımların daha hoş ve güzel etkilerde olabileceğini gösteriyor. Evcil veya sokak hayvanlarına yapacağınız destekler, yardımlar da bu dönemde size iyi gelebilir değerli arkadaşlar. Ve bu Venüs'ün e, Koç burcunda 6. evde olması da yine sizin sağlık açısından da güzel etkiler oluşturma durumu var. 2 Mart'ta Venüs-Jüpiter kavuşumu olacak ki bu çok güzel bir kavuşum arkadaşlar. Ve bu kavuşum 12 Mart'ta da Çiron-Jüpiter kavuşumu olarak devam edecek. Yani genel anlamda bakacak olursak 2-12 Mart arası şifalı enerjilerden faydalanmak adına fiziksel olarak yani bedenen hizmet ve yardımlarda bulunmak ekstra önem arz edebilir. İhtiyaç sahiplerinin yardımlarına koşmak, fiilen onlara hizmet etmek bu dönemde şifa kanalını sizde aktive edecektir. Zaten akreplerin bazıları arkadaşlar doğuştan şifacıdır. Ve Venüs'ün Jüpiter'le kavuşumunda dualar daha makbul bir zaman dilimidir 2 Mart'ta. Ve 12 Mart'taki Çiron-Jüpiter kavuşumunda da aslına bakarsanız kronik sorunlarınızla ilgili bir büyüme meydana gelecek. Yani kronik sorunlarınız vardı ve bu kronik sorunlar daha da böyle açılacak. Ama bu açılan nokta sizi ne yapacak? Kendi yaranızı çözmeye çalışırken artık o alanda başkalarına da yardım edebilir hale geleceksiniz ve gelmiştiniz. İşte o kendini, işinizi çözmeye çalışırken başkalarına yardım eder hale geldiğiniz alan ve konuda size bir iyilik yapma fırsatı sunulacak değerli yükselen akrepler. İşte bu bağlamda bu çok fazla önem arz ediyor. Çünkü ne verirsen elinle o da gelir seninle. Değil mi? İşte o yüzden e, evrenin size iyilik yapma fırsatı verdiği alanları değerlendirirseniz bunların ecirlerini daha yüksek şekilde alırsınız. 7 Mart'ta Başak Burcu'nun 16. derecesinde bir dolunay var ki bu da ne anlama geliyor? Doğum haritanızda 16, 16 derecede gezegen varsa bakacağız. Ne oluyor ne bitiyor? Bu dolunayda çünkü sert etkiler var ve bu sert etkileri sahip olan burç bazında sizi olumlu açılarla etkileyebilir özellikle de toplumsal hareketlerde dernek vakıf yardım kuruluşlarıyla ilgili yapacağınız etkileşimler dolunayın faydalı yönünü size direkt olarak gösterebilir. Aynı zamanda 7 Mart'ta Satürn ve kitlesel bir gezegen aynı zamanda Vesat Balık burcuna geçecek biliyorsunuz 7 Mart'ta ki çok önemli. Zodyaktaki dönüşü tamamlanacak. Yok yani yaklaşık da burada 3 yıl kalacak ki bu Satürn'ün Balık burcuna geçmesiyle alakalı da aslında çok daha geniş bilgiler vermek lazım. Çünkü Satürn'ün balık burcuna geçmesi masumiyet karinesi anlamına da geliyor. Ve kurban psikolojisi çok fazla yaratacak. Burada da arkadaşlar Satürn yükselen akrepler içinde sınavı 5. ev konularında getiriyor. Çocuklar aşk hayata, yetenekleriniz, sahnede olduğunuz konularla alakalı zorlanmalar, çocuk sahibi olmakla ilgili problemler getirebilir. Ve buna dikkat edilmesi gerekiyor. Sistem sizden bu konularda sorumluluk almanızı isteyebilir. Olumlu anlamda ise hobileriniz veya sportif faaliyetlerden kalıcı etkiler alabilir. Bunu kazanca dönüştürebilirsiniz. Olumlu olarak bakıldığında burada arkadaşlar yükselen akreplerin kendi çocuklarıyla alakalı alanda onlara kulak vermeleri, onların sorumluluklarını almaları ve yükselen akreplerin bu beşinci evdeki durumdan ötürü de çocuk olayına birazcık dikkat etmelerinde yarar var. Yine tabii ki aşk ilişkileri mutlaka ön planda. Orada da o aşkın sorumluluğunu almak ya da almamak ya da bir süre daha, bir üç yıl daha aşk ve sevgi konularına uzak durma şeklinde de olabilir. Ya da artık hani rutin işte aşk sevgi konularını bırak. Direkt 5. evin konuları değil de direkt olarak 7. evin konularına geçip evlen gibi bir anlamda binebilir. Doğum haritanızdaki etkilere göre. Yükselen akrepler için Satürn'ün ev geçişlerini daha detaylı anlattığımız bir video var arkadaşlar. Ve Satürn 5. evde videomuzu bu videonun altına koyacağız. ve Burada bulamazsanız bile Astrolog Arif kanalına girin arkadaşlar. Orada Satürn transitlerinin 5. evde neler anlama geldiğini oradan dinleyebilirsiniz ki hiçbir yerde bulamayacağınız bilgilerle anlattık. Genel olarak bu ay önemli sert açı ve geçişlerin olduğu bazı tarihler var ki bu tarihlerde de söyle, ben size söyleyeyim 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart olarak söyleyebiliriz. Tekrar edeyim isterseniz. 7 Mart, 14 Mart, 15 Mart, 16 Mart ve 21 Mart. Evet, 17 Mart'ta Venüs Boğa burcuna geçiyor. 7. evinize geçiş yapıyor. Ve Venüs aslında Boğa burcunda 7. evde sizin için çok büyük bir avantaj sağlıyor değerli arkadaşlar. Çünkü neden? Venüs aşk gezegeni ve 5. evde zaten Satürn var. Diyor ki evlen diyor size. Plüton'la da bir kare açı oluşturuyor ki burada kıskançlıklar, hasitlikler, fesatlıklar ya da sizin evliliğinize ket vurabilecek hasitler, fesatlar olabilir. Buna dikkat etmek lazım. Plüton'la bir kare açı oluşturuyor. Özellikle 14-21 Mart tarihleri arasında evlilik ve ilişkilerinizde manipüle edici iletişimlere ve dengeleri bozan durumlara karşı özellikle dikkat etmeniz gerekir. Fiziksel ve psikolojik şiddet içeren her konuya karşı uyanık olmalısınız. Burada şuna da söyleyeyim. Yani size zaten kimse kafa tutamayacaktır yani psikolojik şiddet ya da fiziksel şiddet konusunda. Ceng cengaverliğiniz ya da kafa dayılığınız üzerinizde olabilir. Ama problem şu ki siz de başkasına kafa tutma noktasında bir düşünüp öyle hareket edin. Yani ben burada dünyayı yakarım. Ama sonucunda elinize ne geçecek? Yani kafa tuttuğunuz konuda, o kafa tuttuğunuz konu ya da yaktığınız yorgan, e, ürküttüğünüz deveye değer mi? Hani pire için yorgan yakılmaz diye bir laf var ya, bakacaksın adam kaç paralık adam, İşte kadın kaç paralık ya da işte burada o konu kaç paralık bir konu. Yani paralık derken maddi anlamdakinden bahsetmiyorum. Yani hakikaten buna değer mi? Anlatabiliyor muyum? İşte o yüzden de o gücü neye harcadığınıza çok dikkat etmeniz gerekiyor. 25 Mart'a kadar ise Mars hem Neptün hem Güneş'e kare açı yaparak ilerleyecek arkadaşlar. Ortak gelir ve kazançlar yoluyla oluşabilecek konular ya da inançlarınızın zafiyetlerini kullanılarak zihin ve düşünce dünyanızı ele geçiren dış etkenlerin sizi kışkırtmalarına müsaade etmemeniz gerekiyor. İşte az önceki anlattığım konu. Çünkü orada size meydan okunduğunda, siz meydan okuduğunuzda yani olayın nereye gireceği ve sizin için bu bedel buna değer mi? Buna bakmanız lazım. Amaçları öfkenizden beslenerek kendi hedeflerini gerçekleştirmek olabilir ki bu da sizin oradaki duygusal dünyanızın kullanılabileceği anlamına geliyor. Bu konu aşk ilişkileriniz veya birlikte mutlu olduğunuz insanlar vasıtasıyla karşınıza gelebilir. Hatta çocuklarınız bile bu dönemde sizi zorlayabilir. Bu ay dilinize, öfke ve sinirinize hakim olmak size çok şey kazandırabilir değerli arkadaşlar. Mart ayı birçok burç için gerçekten kolay geçecek bir ay değil. 21 Mart'ta arkadaşlar koç burcunun sıfırıncı derecesinde bir yeni ay gerçekleşiyor. Koç noktası dediğimiz bu konu pek çok şeyin sıfırdan yeniden başlayacağına yeni başlangıçların habercisi niteliğinde önemli bir yeni ay. Sağlık çalışma ortamımız topluma hizmetlerimizle alakalı yepyeni enerjiler doğuyor. Plüton Konusu çok önemli. Plüton aynı zamanda Akrep Burcu'nun modern astrolojisteki yöneticisidir. Aslında Mars'tır yönetici de Plüton'un da yönettiği düşünülerekten yorumda yapılır arkadaşlar. Ve Plüton arkadaşlar Mars'ın aslında bir üst oktavıdır. Yani Plüton, çok pardon Mars'ın bir üst oktavıdır dediysek öfke ve sinirin ilahi noktaya ya da ilahi alana açılan bir nevi kapısıdır denilebilir. Çünkü aslına bakarsanız savaşları kazandıran gidip birini parçalamak, yok etmek değil, düşmana saldığınız öfkedir. Düşmana saldığınız korkudur. İşte o korku böyle Plüton etkisiyle oluşur. Ve dolayısıyla da arkadaşlar insanlarda ya da etrafınızda böyle bir etkiler oluştuğunda sizin o kişinin korkularını ayyuka çıkarabilme kabiliyetinizden ileri geliyor ve bu şekilde akrep enerjisi karşısındaki kişinin karanlık yanlarında bu şekilde ayyuka çıkartabiliyor neden çünkü plutonik etkili İşte bu plutonik etkisi arkadaşlar kovaya geçecek ne zaman geçecek 23 Mart'ta saat 15.13 itibariyle Kova Burcu'na geçiyor. Peki burada ne anlama geliyor? Burada arkadaşlar kitlelerle alakalı, nesillerle alakalı yeni bir nesil, jenerasyon Pluto Kova jenerasyonu ile ilgili bir gelişmeler yaşanacak ki bunlar da teknoloji, bilim, bilgi gibi alanlara geçilecek ve burada önceki döneme ait bazı konular ya da Dogmatik bilimler diyelim. Artık bunlar son bulacak. Çünkü bunları Plüton girdiği yere çürüterekten artık o e, hava, su, ateş, toprak şeklinde değil de yani demek istedim hani maddenin üç hali vardı katı sıvı gaz. İşte bu katı sıvı gazdan ibaret olmadığını artık enerjinin de enerji boyutu olduğunu iyice idrak edeceğimiz bir döneme geçiyoruz. Çünkü neden? Geçmişte de baktığımızda Fransız ihtilal dönemi var. Fransız ihtilal dönemi olmuş ve O ihtilalden sonra ne oluyor? Modernizasyon hareketleri başlıyor. Bütün dünyada uyanışlar başlıyor. İşte böyle de bir dönem geliyor. Ve bu dönem tabii ki bir anda olmuyor. Çünkü bu sindire sindire gidilmesi gereken bir şey. İnsanlığın sindirmesi gerekiyor. Dolayısıyla da bu geçiş yükselen, akrebin, yükselen akrepte 2043 yılına kadar... Dördüncü ev alanında dönüştüre, dönüştüre gidecek. Zaten bir kovaya geçecek sonra geri gelecek filan. Yani onları da zamanında geldiğinde programlar yaparak anlatacağız. Özellikle haritanızda Pluto r olanlar yani Plüto Retro'su olanlara bu dönemde bazı fırsatlar verilebilir. E, tabi bunun için de danışmanlık alsanız sizler için iyi olur. Bu önümüzdeki 20 yıl boyunca ev, aile, yuva konularında radikal değişmeler yaşayabilirsiniz. Köklü yer değişmeleri ve taşınmalar söz konusu olabilir. Ya da e, aileye bakış açınızla alakalı bazı durumlar olabilir. Ya da çok böyle mafyavari aileler de e, edinilebilir bazı kişiler tarafından. Tabi bu kişisel bir yorum. Oradaki... E, Pluton'un aldığı açı çok önemli çünkü bir trini açığa atması benefik bir e, gezegene çok önemli. Kudret ve güç de doğurabilir kökenlerinizle alakalı. Evet anne baba ve ebe ebeveynlerle alakalı büyük dönemişlerden geçebilir bazıda yükselen akrepler. Evet değerli arkadaşlar... Astroarif.com web sitemizde astroloji ve bu konularla alakalı çok daha fazla bilgiler var. Merak eden gelip bakabilir. Kanalımıza abone olduğunuz için çok teşekkür ediyorum. Özellikle sağ taraftaki buton da abone ol butonunun hemen üzerine tümüne basarsanız yeni videolarımızdan otomatikmen haberdar olursunuz. Kişisel doğum haritanızla alakalı yorumlama yaptırmak isterseniz doğum haritası danışmanlığı almak isterseniz 0543 543 20 90 444 nolu WhatsApp hattımızdan bize ulaşabilirsiniz arkadaşlar Evet siz değerli yükselen akreplere 2024 Mart ayı ile alakalı bilgiler aktarmaya çalıştım elimden geldiği kadar Eğer bu videoyu Beğendiyseniz beğen butonuna bastığınız için şimdiden teşekkür ediyorum daha fazla konular hakkında merakınız varsa öykült olsun, işte e, spiritel konular olsun, kişisel gelişim konuları olsun. Astrolog Arif YouTube kanalımızda bu bilgiler sizleri bekliyor arkadaşlar. Merakınız varsa mutlaka oradaki oynatma listelerimize bir göz atmanızı tavsiye ederim. Sonraki bölümlerde görüşmek üzere.